Kimyada öğrencilerin kafasını karıştıran bir kavramdan bahsedeceğim. Aslında oldukça basit olsa da, doğru öğrenilmediğinde oldukça sıkıntı yaratan bir kavram. Bu bahsettiğim şey mol kavramı. Aslında kimyada mol sadece bir sayıdır. Bu sayı sadece 6.02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Yani çok büyük bir sayı. Bu sayıya Avogadro sayısı da denir. Avogadro sayısı üzerine de bir video belki ileride yaparım. Avogadro sayısı. Bunu şimdilik bilmeniz yeterlidir. Neyse, mol sadece bir sayıdır. Mol'ün çok daha karmaşık tanımları vardır. Buraya yapıştırdığımda mol'ün bir başka tanımı. Umarım videonun sonunda iki tanımın da aynı olduğunu göreceksiniz. Bence bu çok iyi bir ifade biçimi değil. Neyse temel olarak mol 12 gram karbon 12 elementindeki atom sayısı kadar tanecik içeren sistemdir. Bunu Wikipedia'dan aldım. Tamam size söylediğim gibi mol 6.02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Yani eğer ilk kısmını alırsanız 12 gram karbon 12'deki atom miktarı. Bu 12 gram karbon 12'de 1 mol karbon atomu bulunur. Sadece 1 mol yazmak yerine 12 gram karbonda 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon 12 atomu bulunur yazabilirdim. Mol kavramı oldukça kullanışlıdır. Bize verilen tanım mol kavramını karbon atomu üzerinden anlatmış ve herhangi bir molekülün atom kütlesini gram cinsinden belirtmek istediğimizde kullanabileceğimizi söylemiş. Bu tanımı aslında ben biraz kafa karıştırıcı buldum. Çünkü sadece karbon 12 üzerinden anlatmış. Peki, bunu başka nerede uygulayabiliriz? Anlamamız gereken ilk şey, molün sadece atomik kütleyi gram cinsinden göstermek için kullanılan bir yol olduğudur. Karbon 12 nedir? Karbonun kütle numarası kaçtır? 12. Bu nedenle ona karbon 14 yerine karbon 12 deniyor. Yani bu karbonun kütlesi 12 birimdir. Yani eğer 12 atomik kütle birimi kadar kütlesi olan bir şeyiniz varsa ve 1 mol kadarsa ya da 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane atoma sahipse bu atomların toplam ağırlığı 12 gram olur. Bir başka düşünme şekli de 1 gramı 1 mol atomik kütle birimi olarak kabul etmektir. Ya da 1 gramın 6.02 çarpı 10 üzeri 23 atomik kütle birimine eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunun kullanışlı olmasının asıl nedeni ise, gramı kullandığımız bir dünyada atomik kütle birimi gibi çok kullanılmayan bir şey de gram şeklinde ifade etmemizi sağlamasıdır. Bildiğiniz gibi 1 gram hala çok küçük bir kütle miktarı. 1 gram kilogramın binde biridir. Yani çok az bir miktar. 12 gram karbonda oldukça fazla sayıda atom vardır. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane atomumuz vardır. Aslında bu kavramdan atom konusuna bahsetsem daha iyi olabilirdi. Neyse, Avogadro sayısı oldukça büyük bir sayıdır. Aklınızda canlanması için söylüyorum. Bir saç telinin çapını düşünün. Bu bir saç teli. Ve bu da onun çapı ise, bu yönde giderseniz, gittiğiniz yolda 1 milyon karbon atomu bulunur. Bu orantıyı biraz daha iyi anlamanız için bir de elma örneği verelim. Eğer elmanın içinde bulunan birçok farklı atomdan sadece birini alıp, onu elmanın boyutuna getirseydik, elmanın tamamı dünya büyüklüğünde olurdu. Yani bir elma atomunun elmaya oranı elmanın dünyaya oranına eşittir. Bu boyutaki şeyleri kafanızda canlandırmakta zorlanabilirsiniz, doğru, doğal olarak. Mesela bir gram hidrojeniniz olduğunu düşünelim. Bir gram hidrojeniniz varsa bu bir mol hidrojeniniz var demektir. Bunu nasıl biliyorum peki? Çünkü Hidrojenin kütle numarası 1. Peki mesela buradan seçelim. 1 mol alüminyumun kütlesi ne kadardır? Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane alüminyum atomunun kütlesi ne kadardır? 1 mol atomun ağırlığını bulmak istiyorsanız önce atomik kütlesini alın. E bu arada dikkat edin atom numarası ile atomik kütleyi karıştırmayın. Çünkü bu hesap hatasına neden olur. Bu durumda alüminyumun atomik kütlesi olan 26.98'i almamız gerekecek. Kısaca biz bunu 27'ye yuvarlayalım. Yani alüminyum 27 ile hesaplama yapacağız. Kütle numaramızı alalım. Eğer elimizde 1 mol alüminyum varsa onun kütlesi 27 gram olacaktır. Yani elinizde 1 mol atomunuz varsa, bunun ağırlığını bulmak için kütle numarasına bakıp, o numaranın yanına gram yazmanız yeterli olacaktır. 1 mol demir. Diyelim ki demir 56. Demirin bu arada birçok izotopu vardır. Neyse, demir 56 ile uğraştığımızı varsayalım. Diyelim ki kütle numarası 56 olan bir demir izotopu ile uğraştığımızı düşünelim. Bunu çevrenizde pek duymazsınız. Yani ben de 1 mol demir 56 var ise, onun kütlesi 56 gram olur. Bunun hakkında düşünürseniz, atomik kütle numarası kaçtır? Bu her atomda 56 atomik kütle birimi var demektir. Bunlardan 1 mol kadar varsa, 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane, 56 atomik kütle birimi var demektir. Ve sonra da bunu kendi atomik kütle birimi bölü grama bölersiniz. Bu da 56 gram eder. Ancak bunu düşünmenin kolay yolu sadece kütle numarasını almaktır. Eğer 1 mol silikonunuz varsa, 1 mol silikonun kütlesi 28 gramdır. 2 mol silikonun ağırlığı nedir peki? Kütle numarasını yazayım. Silikonun kütle numarası 28. Bizim de 2 mol silikonumuz var. Peki? 1 mol silikonun kütlesi 28 gramsa, 2 mol silikonun kütlesi 56 gram olacaktır. Mesela diyelim ki elimde atomik kütle numarası 16 olan 4 mol oksijenim var. Bu kadar çok oksijen atomunun ağırlığı ne olabilirdi? 1 mol oksijen 16 gram ağırlığa sahiptir. Yani 4 mol oksijen 64 gram olur. Bu kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü mol gibi kelimeleri bir sayı olarak kullanmaya pek alışık değiliz. Fakat hepsi bundan ibaret. Sadece bir sayı. Mol sayısının varlığı atomik kütle birimini gram cinsinden ifade etmemizi sağlamasıdır. Derseniz peki bu kadar gramı nasıl alırım? 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomum olması lazım ki elimde, 12 gram karbon atomu olsun. Mol sadece bu demektir. Mol sadece bir sayıdır. Sizi bir şekilde konuştuklarımıza ilgili uygulama yapmak için yüreklendiriyorum. Çünkü mol kavramını ezberlemekten ziyade, mol kavramını alıştırma yaparak öğrenmeniz oldukça önemli. Örneğin bu sayede enerji konusuna gelince, kilojul bölü mol kavramını veya tepkimelerin enerjisi ne kadardır gibi soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. O yüzden bu konuyu anladığınıza emin olun. Gelecek videolarda da bu kavramdan bahsedeceğim.